Değerli Hayatımız Arapça kanalının müdavimleri, Arapça sevenler, Arapça öğrenmek isteyen kardeşlerim, hacılarım, çocuklarım, hepiniz bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ee, yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış bizim prensesin şoförünün de foyası bugünkü dersimizde ne yapacak ortaya çıkar. Çünkü çoban yalancı çoban hikayesinde olduğu gibi bir inanılır, iki inanılır, üçüncüsü de mutlaka ne yapar? Ne yapar arkadaşlar? Foyası ortaya çıkar. Evet, sadık başarıdır, yalan yenilgidir. Yalan söyleyen sürekli yalanının tutsağıdır. Sadık olan da sıt koranda özgürdür derler. Özgür. Fehtekar'ı, tabi anlattı prenses yani hain makam şoförünün yaptıklarını. Fehtekar'ı hakir gördü. El um. Herkes Eseha Şoförü herkes aşağıladı. Herkes kınadı. Herkes delin etti. Ve kârı yaktülûnehum. Ve neredeyse öldüreceklerdi. Linç edeceklerdi kâde yekâdû, ola yazdı anlamında, bir şey. Yaktulune, öldürüyorlar, kâdû ne öldüreceklerdi, öldürecek yazdılar yani, neredeyse. levle olmasaydı tedekhûl el el-vefîyeh el el evet De, vefalı çobanın müdahale olmasaydı, müdahalesi, engellemesi Tedehkere, tedehkeleni, müdahale etmek, işin içine girmek. Loula olmasaydı, tedehkül müdahalesi olmasaydı, vefalı çobanın müdahalesi olmasaydı ve reçe sultana ve sultana ricası olmasaydı ya yani sultana ricada bulunuyor, umuyor sultanın bunu affedin Sadece illa İktife bir tardihi yani ya sürgüne göndermeyle yetinilmesi hususunda ne yaptı? Vefalı çoban sultan'dan rica etti, umdu. Sultanı bunu defedin, sürgüne gönderin yeter, yani bu ceza olarak ona. Bunun üzerine fektefe, sultan yetindi, bir tardı seyhi şoför kovmakla yani tart tarada yatırdı. Sürgüne gönderdi, kovdu. Görevden attı. Ellevi öyle şoför ki yani hangi şoför anlatıyoruz? Hâvele planladı. Katlel-emireti prensesi öldürmeyi planladı. Öldürmeye gayret etti. Öldürmeyi düşündü. Hâvele yuhavidu muhavale hal. Nadir la hâl ve la kuvvet illa bîllâhî lâ alî La hâl ve la kuvvet. Ne bir çözüm, ne bir kuvvet yoktur ki ancak Allah'tan gelen. Katle, katele, yaktulu, katlon, katlon öldürmek isim, mekma, el-emirati. Tabi, izafet tanması, tanması. قَتْلَ الْاَم۪يرَةِ قَتْلَ الْاَم۪يرَةِ Prensesin öldürülmesi, öldürme işini planladı. Evet. وَحَلَّ ve yerine geçti. مَحَلَّهُ الرَّا۪يَ Vefi ve vefalı çobanın yerine geçti. Yani kendi vefalı olmadığı halde, kendi cesur olmadığı halde, kendi fedakar olmadığı halde ne yaptı? Hem... Prensesi öldürme planını yaptı, bak eğer böyle böyle yapmazsan seni nehre atarım ve insanlara derim ki işte prensesi e, canavar yedi zaten her sene bir kız yiyor, bu sene de bunu yedi çünkü sınavınlar e, Ve kendi ne yaptı? O çobanın, vefalı çobanın yerine geçti. Ve celese ve oturdu. Bijani bil emir prensesin yanı başına. Ne için oturdu? Liyekune olmak için zevcene. Ona koca olmak için prensesin ne yaptı? Yanı başına oturdu. Aslında zindana takılması gereken, ya da hapse atılması gereken, ya da söprüne götürülmesi gereken, yani genel olarak cezasını çekmesi gereken hakir bir insan. Evet ve ne ehe ve herkes onu kutladı neden inandı yani prensesi kurtardı vahşiyi öldürdü yiğit bir adam resul bir adam ve sürre elamiratu ve prenses sevindi, kafirim çok sevindi ve bu sefer bu seferlerle birlikte kafirlerle Evet, lem tercu ric'a etmedi ebehe babasından en yu'ecile zevace. <gülüyor> Bu sefer evli ertelemeyi istemedi çünkü esas beklediği geldi ki ve falin insan, cesur insan, fedakar insan. Değil mi? Ez-zevac, zevcu, zevcetin ez-zevac, zevce, vüce vücut tezvi. Ec'le ve ec'le te'cin. Ecel.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 Bizim bilgimiz yok. Allah'ın bilgisi olan bir vade bu. Ve ne yapılmıyor arkadaşlar? O vaade yenilenmiyor. O vaade uzatılmıyor. Ona dikkat etmek lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Evet. Fakat keanet idi, şüphe yok ki idi, tu ecciluhu erteliyordu. Hatta Yahdur'a gelinceye kadar Yani düğünü niye erteliyordu? Hatta Yahdur'a, Hadar'a Yahdur'u Gelinceye kadar, kim gelinceye kadar? Munqidu he Enkaza, yunqidu, inkaz, munqid Munqidun kurtarılan, munqidun kurtarıcı O zaman ne diyor? kurtarıcısı gelinceye kadar ne hangi kurtarıcı el hakiquu gerçek kurtarıcısı gelinceye kadar düğünü ne yapıyordu erteliyordu hangi nereden dönecekti min rihletihi rihlesinden yani gezisinden yani yolculuğundan hangi nasıl bir yolcu bu at uzun yolculuğundan dönünceye kadar ne yapıyordu prenses düğünü erteliyordu Habara ve geldi Bade Sesi 3 Senevatin 3 yıl sonra nasıl kemeevade Söz verdiği şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bir nokta koyalım Keme vaade, vaad ettiği gibi. İnsan vadi kadar insandır. İnsan vaad ettiği kadar insandır vadine sadık olduğu kadar insandır. Bir sonraki videoda, Buluşmak üzere hepiniz esen kalın, hoş kalın, sağlıcakla kalın, COVID'den uzak durun.